ŞİM DİYE SOR SAMA LIFE kolun <gülüyor> <da> <gülüyor> okay. okay. ah. adamını tanımam Kılın arkada bak sakın ola bana beni göreme kafamdaki şanteli attırma Yaptırmam. İlk işim haletlerimi azarsız görmek sistemde Yumrukları dikmek dilemini sokana kadar alara bana Bakın ana son bükücü para bana denkmem BAKSANA RHYMELAR DOLDU BEBEĞİM SOR BADAM Gözlerini göremez Bu sessiz bütün kerepet doyurmadan ölemem Aşk nefret suaydı 6y değil Sonucun nasıl aslından kaydı Sakın ola bastıra tayfama lafını doyumayayım Karakola yollayın Aykola bakın ona bakalıma Kaçak aletleri takıçak Aslında balacağım yolacak Kacıklar karakoldan arka yolda En nasıl nasıl yarı yolda Sakın onu karolama adamını daralana Kısa pasına yaran havasına kızına kısarak Falan düşünüyorum aralara akıyorum aralara geri dönüyorum lan En az seviyeden yukarıya korkuyorsun bebeğim bizden bu tehlikeli bir paranoya Lirikval deneme bir daha geri kval Akan okanamı rhyme çıkar Rip up'un eşine pay zuvar Saygılar Bunlar kim diye sorsana, yer altı boss life kon bara Kurtulamaz da ormana, yetişirim yeni nara Bu Bunlar kim diye sorsana, yer altı boss life kon bara Kurtulamaz da ormana, yetişirim yeni nara koşsalar